Dolar 18.34 euro 18.04 altın 9.85 ve 1.70 borsa 295 ve bitcoin 19.345 ile gün kapattılar. 3 kişi öldürüp ikisi polis 4 kişi de yaralayan saldırgan Güven Güler'e tutuklandı. Dans ederken iç çamaşırı gözüken oyuncu Canan Ergüder'den tepkileri dikkat çeken yanıt geldi. Terlikli izvan kekosu olarak dam, damgalanan Ali Uçar yıllar sonra söyledikleriyle ağlattı. Buralıma gelen esnaf işlettiği markete kendini asarak canına kıydı değerli izleyenler. Ölümü İran'a karıştıran Masa Emine'nin yere yığıldığı anların görüntüsü yayıp paylaşıldı. Kayınbiraderiyle ilişki yaşadığını öne süren koca zıvurdu, isterse öldürüldü o iyi bir insan dedi. Cumhurbaşkanı olan merak edilen soru yanıtları Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı? Detaylar tarih haber Süper Lig'de bir ilk yaşandı 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı değerli izleyenler. E bu haberimizle gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.